Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun testi videosuyla karşınızdayız. Uzun zamandır bir oyun testi yapmıyorduk. Sizlerden de bu yönde bir istek vardı. Biz de hazır elimize Oppo'nun A72 modeli gelmişken bununla bir oyun testi yapalım istedik. halihazırda hazırda arkadaşlar bu telefonun fiyatı çıkış fiyatının 1000 lira kadar altına düşmüş durumda. Yani şu aralar en son baktığımızda 2700 liralar civarında bir etikete sahipti bu cihaz. Şimdi arkadaşlar oyun testinde ne yapacağımızı hemen sizlere bir hatırlatalım. Telefonumuzda biz şimdi asfalt gibi, PUBG gibi, Call of Duty gibi oyunları kurduk. Bu oyunlara sırayla gireceğiz. İşte 5'er dakika, 6'er dakika oynayacağız bu oyunları. Bu oyunları biliyorsunuz zaten üçü de böyle telefonları kasacak oyunlar. Bu üç oyunu da hangi grafik seviyelerinde açtığına bakacağız. Telefonumuzla oynamaya başlamadan önce bu elimde görmüş olduğunuz sıcaklık ölçerli ölçümünü yapacağız. Ardından 15-20 dakikalık oyun serüvenimiz sonrasında telefonumuzun sıcaklığını bir daha ölçeceğiz. Bakalım bu 15 dakika sonunda telefonumuzun sıcaklığı ne kadar artmış bunu göreceğiz. Ayrıyeten pil seviyemize bakacağız. Bakalım bu 15 dakika sonrasında telefonumuzun pil seviyesi ne kadar düşmüş. Bunu da gözlemlemiş olacağız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi ben daha fazla lafı uzatmadan oyun deneyimimizi başlatalım. Dediğim gibi 3 tane oyun yükledik. Galaxy PUBG Mobile ve Asphalt 9. Bu 3 oyunu oynayacağız ve ardından telefonumuzun sıcaklığını ve pil değerine beraber göz atacağız. Evet arkadaşlar şu anda A72'nin oyun testine başlıyoruz. öncesi önce size bataryamızı göstereyim. Ee, şu anda pil seviyemiz yaklaşık olarak %70'ler civarında. Şöyle netleyebilirsek diye bakıyorum. Evet %70'ler civarında. %70 hatta. Şarjımıza baktıktan sonra bir de sıcaklığımıza bakalım. diyorum pardon 28.8 derece. Telefonun arka kısmı ise 30... 30 derece diyebiliriz. 31 gören yerler de var ama ortalama olarak 30 derecelik bir Sıcaklık söz konusu ve şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz şu 3 oyunumuzu birlikte deneyimleyelim ve tekrardan sıcaklık ve pilli yerine bakalım. Şuradan öldürelim. Ooo, arka arka yoruldum. Ufff. Çok harik olduk o Predator. Kendim döndüm. Kendim döndüm. <gülüyor> Kendi Predator'um kendim döndüm. Şunları da Evet biraz daha oynayıp çıkacağız arkadaşlar. Zaten 14'e 3, 20'de bitiyor sonra. Evet birkaç kişi daha vurdum. 15 oldu. Şurada gidip birkaç kişi daha vuralım. Korkuna sıkı çektik kaçtığımda Güzel bir öldürme aldım. Ne? Ne? Uçaklayayım mı? Uçaklayamadım. Uçakladı. Güzel bir öldürme aldım. Bu da karşımızdakinin bot olduğunu e, direkt olarak bizlere gösteriyor aslında. Çünkü bakın burada duruyorum. Görmediğim bir adam adam mal gibi başka yere ateş ediyor. Hala beni görmedi. Sağ sol tarıyor. Bıçakla öldürüyoruz. Evet oyundan çıkalım arkadaşlar. Hemen sıcaklık ve şarj değerlerimize bakalım. Aslında şarjı zaten burada gördük. E, %64 seviyelerine kadar. Yani bir 6 puanlık şarj kaybı söz konusu. E, hemen sıcaklığımızı da ölçelim. 40.2 41 derece görüyorum burada. 42.6 43 dereceler var. Şuralar yani 43 dereceleri görüyor. Alt kısımlar tabii ki daha soğuktur. 38'e dönüyor ama burada e, bu oyun deneyimi sonrasında 43 dereceleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. Arka taraf biraz daha serin ama ekranın ön kısmı özellikle 43 dereceli gördük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuzda öyle çok fazla hani ısınma anlamında bir şey olmadı diyebiliriz. Yani böyle 3-4 dereceler 5-6 dereceler bunlar normal karşılanıyor. Kalkıp da yani telefonun sıcaklığı böyle absürt değerlere çıkmadı. Dolayısıyla e, bu açıdan telefonun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu telefonda arkadaşlar belirteyim 4 GB RAM var. Yani RAM miktarı öyle çok yüksek değil. E, buna rağmen bu oyunları kasmadan gayet akıcı bir şekilde oynatabiliyor. E, eğer Telefonun teknik özelliklerini böyle daha detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız geçtiğimiz günlerde detaylı bir incelemesini yayınlamıştık. Yukarıdan kart veriyorum. O karta tıklayarak Oppo A72 modelinin detaylı incelemesine de göz atabilirsiniz. Başka bir oyun testisinde daha karşılaşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.